Selamlar arkadaşlar hepiniz hoşgeldiniz. Bugün sizlerle yine mükemmel bir uygulama incelemesi yapacağız. Uygulamamızın ismi Macrodeck. Macrodeck tamamen ücretsiz, yayıncı dostu, mükemmel kullanışlı uygulama. Tamamen ücretsiz bir stream deck sahibi oluyoruz. Bunu kendi cep telefonumuz veya bir tablet ile gönül rahatlığa yapabiliriz. Fazla lafı uzatmadan hemen size uygulamayı anlatacağım. Sizden ricam kanala abone olmayı, videoya yorum yapmayı ve videoyu likelamayı lütfen unutmayın. Hemen telefonumu açıyorum. Telefonumdan Play Store uygulamasına giriyorum. Uygulama ve oyun arı kısmına MacroDeck diye yazdığımızda zaten hemen en üstte çıkıyor. Uygulamayı indiriyorum. Gördüğünüz gibi uygulamamız indi. Şimdi sıra bilgisayarda yapmamız gerekenlere geldi. Evet arkadaşlar ikinci olarak gördüğünüz gibi MacroDeck.org sitesine giriyoruz. Hemen üst tarafta gördüğümüz download kısmından download installer'ı indiriyoruz inen dosyamızı hızlı şekilde kuruyoruz. Gördüğünüz gibi next yes next next neye install diyoruz. Gördüğünüz gibi hızlı bir şekilde uygulamamız yükleniyor. Hemen launch MacroDeck server dediğimizde gördüğünüz gibi uygulamamız başarılı bir şekilde açılıyor. bunu direkt tamam deyip geçebilirsiniz. Yapmamız gereken ikinci şey ise hemen yan sekmeden obs web soket indirmemiz gerekiyor. Bunun da linkini aşağıda sizlere belirteceğim. Gördüğünüz gibi gelen bu sayfada go to download kısmını tıklıyorsunuz aşağıya indiğinizde OBS Web Socket 4.8.0 Windows Installer kısmından OBS Web Socket'imizi indiriyoruz inen klasörümüzde dosyamızı da hemen hızlı bir şekilde yüklüyoruz olayımız bu kadar sonrasında yapmamız gereken şey OBS'imizi açıyoruz. OBS'imizi açtığımızda New Web Socket Connection kısmı geliyor zaten. Hemen gördüğünüz gibi buradaki OBS ikonumuz koyu bir şekilde belirdi bize. Sonrasında isterseniz Twitch hesabınızı direkt buraya bağlayabilirsiniz. Buradaki düzenlemeleri ise şu şekilde yapacağız. Gördüğünüz gibi burada OBS Studio kısmından Switch Scaned seçebilirsiniz. Sonrasında altta Configure kısmı var. Buraya tıkladığınızda OBS'inizdeki sahneleri burada göreceksiniz. Mesela birinci sahneye ben intromu mu ekledim intromu eklediğimde gördüğünüz gibi şurada intro yazıyor. Bunu ben tutup yukarı attığımda en üst kısma gelecek. Tabi buraya isterseniz bu intro'yu tekrar aşağı çekip burada artı tuşundan istediklerinizi ekleyebilirsiniz. Veya add diyerek kendi istediğiniz bir fotoğrafı buraya ekleyebilirsiniz. Ben şimdi hızlı bir şekilde işte just chat ekranımı ekleyeceğim. Sonrasında tekrar tıkladım. Tekrar switch scan dedim. Configure dedim. İşte video sahnemi ekleyeyim bir de. Bunu da buraya attım. Tekrar switch scan dedim. Örnek veriyorum. Game, oyun oynadığım sahnemi de buraya ekledim. Gördüğünüz gördüğünüz gibi sahnelerimiz burada istersen buraya go live ekleyebilirim go live yayına başlama tu tuşu go offline dersem de yayını durdurma tuşu olur aynı zamanda yayınlarınızın içerisinde ekran kaydı vesaire alıyorsanız da start recording ve stop recording tuşlarında ekleyebilir istediğiniz yere düzenleyebilirsiniz Eğer Twitch hesabınızı bağlarsanız ki bağlayabilirsiniz buraya tıklayarak otomatik olarak bir chat mesajı ekleyebilirsiniz mesela Instagram hesabınız eklersiniz ve telefonunuzdan buraya atadığınız tuşu tuşa tıkladığınızda e, otomatik olarak o chat mesajını çete atar veya reklamlarınızı oynat vesaire yapabilirsiniz. Buradaki bütün özellikleri kullanabilirsiniz. Twitter'a post atabilirsiniz vesaire. İşte Spotify'nızı bağlayıp sesinizi sesini açıp kısabilirsiniz. Şarkı geçebilirsiniz ya yani bütün özellikleri var. Ana yapılış şekli bu şekilde e, siz de istediğinizi ekleyebilirsiniz. Hemen tekrardan ben telefonuma geçiyorum. Buradan da size tekrar göstereceğim. Macrodeck uygulamamı açıyorum. Macrodeck uygulamamı açtıktan sonra Hemen bakıyoruz ki sağ üst köşesinde Post IP adres yazıyor. Ben şunu biraz kenara çekeyim. Gördüğünüz gibi burada IP yazıyor. Bu IP'yi ben telefonumda tuşluyorum. Bitti dedim. Connect Wi-Fi diyorum ve... Gördüğünüz gibi telefonun ekranını da Sizlere zaten şurada bir yerde gösteriyorum Hepsi geliyor Şimdi bunun sağlamasını testini yapalım OBS'imi açtım Gördüğünüz gibi introdayım Just chat'e geçeceğim Tıkladığımda gördüğünüz gibi Just chat ekranına geçiyor Şu anda just chat ekranına geçmemesinin sebebi Yani kameramın gelmemesinin sebebi Şu an zaten burada kameramı kullanmamdan dolayı Videoya tıkladım Video sahnesine games Game screen'e geçtim Oyun sahneme geçtim Anlık olarak gördüğünüz gibi tıklayacağım başladığım gibi geçiyor hiçbir gecikme hiçbir şey olmuyor aynı zamanda şu an bir yayına giremem ama kayıt tuşunu deneyelim kayıt tuşuna bastığımda gördüğünüz gibi OBS'imiz kayda başladı durdur dur dediğimde de anlık olarak durdu uygulama bu şekilde gönül rahatlığıyla güvenerek bu uygulamayı kullanabilirsiniz ve bu şekilde de büyük bir külfetten 1500 1700 1800 liralardaki streamdekten tasarruf edebilirsiniz Tabii ki de bir streamdekin yerini asla ve asla tutamaz ama hiç hiç yoktan iyidir diyoruz. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Lütfen kanala abone olmayı unutmayınız. Videoyu beğenmeyi ve like atmayı unutmayınız efendim. Kendinize çok iyi bakınız. Hoşçakalınız.